Bir petri kabındaki bakteriler, bir deney kabındaki bakteriler hızlı bir şekilde ürüyorlar. Saniye cinsinden verilen zamanla kaptaki bakteri sayısı yani t ile bt arasındaki ilişki aşağıdaki fonksiyonla modellenmiş. Üstel modeli burada vermişler. 120 dakika sonra petri kabındaki bakteri sayısı ne olur? Evet, bizden b120'yi bulmamızı istiyorlar. Hemen yazalım. 10 çarpı 2 üzeri t yani 120... Bölü 12. Bu da 10 çarpı 2 üzeri 120 bölü 12 10 eder. Evet bu 10 çarpı 2 üzeri 10'a eşittir. Eşittir 10 çarpı 2 üzeri 2 üzeri 10 1 24 eder. Eğer doğru olup olmadığını kontrol etmek istiyorsanız 2 üzeri 5 32 ise 2 üzeri 10 2 üzeri 5 çarpı 2 üzeri 5'tir. Ve bu da çarpalım. 64, 3 çarpı 32, 96, toplayalım. 4, 6 artı 6, 12, elde var, 1, evet, 1024. 1024 ile 10'u çarpınca da 10.240. Evet, 10.240 bakteri. Bitti.